Bu nervoza, anoreksiyon nervoza ile karışır. Buradaki farkı beraber göreceğiz. Bir kere çılgınca yemek yeme atakları var. Ve hemen arkasından tuvalete gidip kendini kusturuyorlar. Bununla da kalmıyorlar, bol miktarda idrar söktürücü ve müsil yerici kullanıyorlar. Duydukları suçluluk sonucunda aç kalıyorlar, oruç tutuyorlar, ağır spor yapıyorlar. Bu bir kısır döngü. Ortasında da ciddi bir ruhsal sıkıntı var. Zaten bunların büyük bir çoğunluğunda da ruhsal sıkıntılar bu hastalığa eşlik ediyor. Bazen günde iki kez gibi çok ağır atakların söz konusu olduğu vakalar var. Peki bunların özelliği nedir? Bir kere tahmin edebileceğiniz gibi bunların %80'i kadın. 100 binde 12 kişide de görülebiliyor. %50'sinde depresyon ve anksiyete gibi Ruhsal bozukluklarda söz konusu 25-29 yaş arasında gençlerde özellikle giderek artıyor. Sporcu ve modellerde tahmin edebileceğiniz gibi görülüyor. Bu yüzden işini kaybeden balerinler bile var. Kronik kilo alma korkusu var. Kilo kıta Dayanamayıp aşırı yemek yeme. Başkalarının önünde yemezler. Görünümünden memnun değil tahmin edeceğiniz gibi. Yemekten hemen sonra da tuvalete koşarlar. Bu ruhsal sıkıntılar... Ataklar halinde geldiği için kişinin yaşamını sürdürmede güçlük çekmesine sebep olabilir. Ama kendilerini gizlerler. En önemli konu da bu. Peki kendisini kusturduğu zaman ne gibi sıkıntılı olabilir? Mide asiti diş etlerine ve dişlere zarar verir. Dişlerini kaybedebilirler. Bunun yanında da asitin ele verdiği zararlar sonucunda ortaya çıkan yaralar var. Bunu da bir psikiyatrist kendi ismiyle nitelendirmiş. Russell işareti adı veriliyor. Asitin ciltte yaptığı etkiler. Bu kişilerin tanısındaki en önemli işaretlerden bir tanesi olarak kabul edilir. Tabii ki kusmanın önemli bir sıkıntısı var. O da nedir? Elektrolitik bozukluğu. Potasyum kaybıyla beraber ölümcül aritmiler olur ve maalesef bunlarda %4 oranında ani ölüm görülmektedir. Bu ancak kişinin sonradan bulimiya nervoz olabileceği konusundaki şüpheleri kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramaz. Tabii bunun sonucunda ağızda yara, reflü ülser, pankreatit ve böbrek yetmezliği de söz konusu olabilir. Bu hastalıkların en önemli vurgulayacağımız hususu ise şu. Bunlar kendilerini gizliyorlar. Özellikle okul çocuklarına dikkat etmek gerekiyor. Onları iyi takip etmek gerekiyor. Erken müdahale şart. Ve en sıkıntılı konu da şu. Bunların tedavisi çok başarılı değil. Belli bir dönem sonra tekrarlayıp devam edebiliyor. Yapılan çalışmalarda buradaki tedavinin başarının oranının %40 olduğu görülmüş. Yani %60'ı hayatlarına bu şekilde devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu da hiç hoş bir olay değil. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.